Sizin için Hadi bakalım O yoruma yazdığınız şeyi tam olmasa da biraz yapacağım. <gülüyor> Şurada donmuşlarda görevli olan biri var Ona soracağım. Arkadaşlar geliyor Kim geliyor? Olsun Bekleyeceğim Gireyim mi ya şimdi? Gitme gitme Dur gitsinler tamam, Şimdi gerçekten selamlı olacak lan Videoya ikramlı <gülüyor> Lan dayı gidiyor <gülüyor> Dayı donmuş da, da gidiyor ama <gülüyor> Dayı gel Selamun Aleyküm dayı Dayı bunlardan hangisi Mekke'ye gidiyor? Mekke'ye gidiyor Evet Arabistan'da kalıyordu ha Arabistan'da Mekke'ye geçmez mi dayı? Mekke <gülüyor> Dayı bir kıyak yap Mekke'ye giderim ya Mekke'ye gidelim bir tane kıyak yap bize Oyur. Hangisiyle binelim abi? <gülüyor> Götür, güzel, güzel. Boş vermek ya abi, gönüllerimiz Allah katında zaten <gülüyor> Ne lan? Kalıcı kadar bulamazsın Abi ne dalgası, ben Mekke'ye gideceğim Mekke'yi soruyorum Bak oradan biraz alman lazım şuradan İleriden Kambir mi? Koşlar. Kaç para? Bilmiyorum artık, soracağım ama Abi biraz reklam yaptır ama Kambur Koç falan <gülüyor> Eyvallah dayı Bir Saat 6'da gelsem Mekke'ye gidebilir miyim? Evet. Tamam dayım, eyvallah